Hepsini sonuna, çocuğuna, ailesine, yeşiline bağışla ya Rabbi. Amin. Bundan Amin. sonraki görevlerinde de üstün başarılar sadeyle ya Rabbi. Amin. Bu pis melaneti bu muhterem kardeşlerimize ulaştırma ya Rabbi. Hayrlar fethi için, şener defi için, bundan sonraki geleceğimizin hayırlı ve uyurlu olması için, Allah rızası için ve Habibullah ruhu için, haftınızı helal edin. El helal olsun, siz de helal edin. Sağ olun, elinize, emeğinize sağlık Süregül amca Amin Elinize, dilinize Aynen. sağlık amca